Selamlar herkese. İki haftadır karşınızda yoktum. Çünkü fazlasıyla yoğundum. Neyle yoğundum? Erdoğan'ın yıkılan iktidarını kurtarmak için neler yaptığını, neler yapabileceğini analiz etmekle yoğundum. Yıkılıyor arkadaşlar. Yıkılıyor. Bırakın da yıkılsın. İşsizlik, enflasyon, kur, adaletsizlik, mafyacılık, kutuplaşma arşa çıkmış. Yaşam kalitesi, eğitim, refah, alım gücü ise dibe çökmüş. Bu iktidar yıkılmasında hangi iktidar yıkılsın? Ama hayır arkadaşlar. O kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Çünkü başımızdaki bu adam güç zehirlenmesi yaşıyor, yaşadı. Güç zehirlenmesi diyoruz bu sana. Güç zehirlenmesine girdi. Kimseyi takmıyor. Başımızdaki bu adam... Koltuğunu, bin odalı sarayını, altın musluğunu, altın peteğini, ayakkabı kutularını, gemiciklerini, eşinin yüzbinlerce liralık çantalarını, milyon liralık mercedeslerini kaybetmemek için neler yapabilir aklınız almaz. Benim alır ama söyleyemem çünkü daha reşit olmadan hapse girmeyi pek istemem. Ama yapar arkadaşlar. Çok şey yapan. E yaptı da 2015'i hatırlayın. AKP kaybetti. Halk AKP'yi seçmedi. Ne oldu? Terör saldırıları oldu. Kutuplaşma oldu. Dönemin başbakanı çıktı. Ankara'da terör saldırısı olmuşken utanmadan saldırı sonrasında oylarımız artıyor dedi. Ankara'da terör saldırısı sonrasında ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Saldırıdan sonra da ee, yani... %44 bandına doğru da bir yükselme trendi devam ediyor. Ya o adam dedi muhalefet partisi kurup millet ittifakı çevresinde takılan adam dedi. Sonra bana diyorlar ki ya Kenan sen nasıl siyasette bu kadar donanımlısın? Sen nasıl bu kadar iyi analizler yapabiliyorsun falan filan? Ya benim başkentimde terörden hayatını kaybeden vatandaşlarım varken benim başbakanım çıktı televizyonlarda... Oyunun hesabını yaptı, oy oy oy hesabı yaptı. Ben siyasette donanımlı olmayayım da kim olsun. Neyse konumuza dönelim. Tekrardan olacak arkadaşlar bunlar, tekrardan yaşanacak. Erdoğan şu an kaybettiğini görüyor. Yüzbinlerce eurolara Avrupalı şirketlere anket yaptırıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'in kendisini 3-4 puan farkla geçtiğini görüyor. İttifakının maksimum 30 alabileceğini görüyor. Görüyor ve aklından planlar yapıyor. Ne gibi planlar? İşte başbakanı demişti yani oylarımız artıyor diye patlamalar oldukça. O da artıyor, oy artıyor planı yapmıştı ya. O da oyunu tekrar 2015'teki gibi nasıl arttırdıysa aynısını yapmaya çalışıyor. Bunların planını yapmaya çalışıyor. Bu planda 20 yaşındaki bir kızın kahvaltı ederken katledilmesiyle başladığı Kızın babası Deniz Türkiye'nin kızı değildir Dağdaki aslanlara selam olsun falan demiş Boş verin arkadaşlar küçük detayları Büyük resme odaklanın Almıştır bir 300-500 lira demiştir Olay o değil Bizim büyük resme odaklanmamız lazım Eğer küçük resme odaklanırsak Arka planda oy oranlarını hilelerle arttırırlar Peki bizim ne yapmamız gerekiyor Bizim galyana gelmememiz gerekiyor 2015'te halk nasıl galyana geldiyse Aynısını yapmaya çalışacaklar biz bu kaos ortamını oluşturmamaya çalışmalıyız. Siyasal İslam neyden beslenir? Kaostan. Kaos yaratmayacağız ki beslenemesinler. Kaos yaratmak için çok şey denediler. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere orantısız güç uyguladılar, başarılı olamadılar. 104 amiralle sahte bir darbe izlenimi oluşturmaya çalıştılar, başarılı olamadılar. HDP'yi isteseler bir günde kapatabilirler ama karar savcılığa gidiyor, savcılıktan dönüyor, bahçeli savcılık kapatılmalıdır diyor falanlar falanlar başarılı olamadılar. Kaos... Yaratamadılar. Biz de bu koltuk sevdalılarının kaos yaratmasına imkan vermeyeceğiz. Ekmeklerine yağ sürmeyeceğiz. Yarın seçim olsa zaten kaybedecekler. Bu güzel ülkenin bu kötü hükümeti yüzünden insanlar pazar sonrasında satın alınmayan çürümüş sebzeleri, meyveleri yerlerden topluyorlar çocuklarına yedirebilmek için. Bu ülkede ekmeği 1 TL daha ucuza alabilmek için onlarca insan sıra sıra kuyruğa giriyor. Durum zaten böyleyken bu hükümetin düşmemesinin imkanı yok. Bizim sadece yapmamız gereken çevremizdeki insanları olabildiğince... Bilgilendirmek, uyandırmak Benim çevremde bir sürü AK Partili MHP'li arkadaşım vardı Çoğuna ulaştım Dedim gelin konuşalım Uzun uzun sohbetler ettim Çoğunluğu dedi ki ya Kenan iyi ki konuşmuşsunuz Çünkü biz bu kadar derinlemesine bilmezdik Bu partinin yaptıklarını bilmezdik Dedi çoğu Çoğu MHP'li arkadaşım Erdoğan'ın Biz milliyetçiliğin her türlüsünü ayaklar altına aldık Dediğini bilmiyordu Kimse bizim karşımıza Türklükle çıkmasın biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarsın. Çoğu arkadaşım Erdoğan'ın 3-5 hainin oyun, oyunu alabilmek uğruna bebek katiline sayın dediğini bilmiyorduk. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Kırmızı bültenle aranan teröristi televizyona çıkarttığını Bilmiyordu. Bunları ve daha nice rezillikleri gösterdim. Anlattım. Hepsi uyandı. Sizin de yapmanız gereken çevrenizi olabildiğince uyandırmak. Mesela bu videoyu Cumhur İttifakı üyesi arkadaşlarınıza gönderin. Gönderdiniz mi? İzliyor mu şu an arkadaşınız? Peki. Değerli arkadaşım sen AK Partili misin? MHP'li misin? Gel yoruma yaz seninle seviyeli uzun uzun sohbetler edebiliriz. Bu yolda kutuplaşmadan ülkemizi en doğru şekilde yönetebiliriz. Unutma ki biz terör saldırısına üzülmek yerine oy hesabı kovalayanların zihniyetiyle yönetilmek zorunda değiliz. Unutma ki biz bu güzel ülkemizi faiz bataklığında saplanmış durumda bırakmak zorunda değiliz. Biz ülkemizi farklı alanlarda nasıl başarılı temsil edebiliriz nasıl yükseltebiliriz bunları düşünmeliyiz. Kutuplaştırıcı söylemlere maruz kalıp birbirimizin düşmanı olmak zorunda değiliz. Çünkü ikimiz de bu ülkenin evladıyız. Müzik